Herkese selamün aleyküm En çok bunu beğenmişsiniz O zaman bir müddet bunu yapalım Selamün Oğlum bak bu da selam veriyorum Aşağı yorum aleyküm falan Ne yazık Kendim boşlukta gibi hissediyorum Kimse yokmuş gibi hissediyorum lan Neyse bu videonun sorusuna gelelim Daha önce hiç araba parçalanmasını izledin mi? Başlıkta da görmüşsün Eğer izlemediysen bu videoda kalmaya devam et İzleyeceğiz daha fazla boş falan yapmayalım, hadi videomuza geçelim. Burada bir arabamız var. Burası anladığım kadarıyla bir parçalama merkezi ve burada arabalar falan büyük bir şeyler parçalanıyor. Ve e, genelde biliyorsunuz bizim Türk insanı olarak, Türk halkı olarak böyle kazı çalışması, inşaat makineleri, parçalanma şeyleri, böyle ayrıştırmalar falan Bunları çok seviyoruz. Hele o press'ler var ya, ilerleyen videolarda o press muhabbetinde, muhabbetine de gireceğiz. Böyle inşaat, çalışma onlar hepsini yapacağız, hepsini yapacağız. Bak mesela şimdi bu diye abimiz eziyorlar burada. Güzel arabaydı. Keyifli arabaydı, sürmesi iyiydi ama artık zamanı dolmuş. Artık gitme vakti gelmiş abi. Artık kulağımıza dememiz lazım ki yeni modelleri gelsin. İnsan nasıl ölüyor, yerine bebek doğuyor. öyle düşün yani. O yüzden ölümü fazla kafaya takmayın. Hani öleceğim, öleceğim, Aa, korkuyorum. Yapma abi. Öleceğiz ya. doğdun, öleceğim öleceksin yani. Niye bu triplere girdim ben şu an anlamadım ama neyse. Şu videoyu bir izleyelim bakalım. Tamam anladık abi. Tek parçaydı. 1500 parça oldu, Puzzle gibi oldu. Ne yapacağız? Geri birleştireceğiz seni? Geri mi? Tabii araba mı yapacağız senden? Abi korku filmi gibi yemin ederim. Bak ben şu an bir araba olsam bildiğin korku filmi izliyorum ya. Abi bildiğim bir insanı şu an kafadan gönderiyorlar Gidiyor yani Ne, ne aromasın sen ya? Üstünde bir şeyler mı Göremedim ama parçalandı her yer gitti Yazık garibim ya ikiye bölündü ya Neyse iki dakika susuyorum <gülüyor> Bu benim için çok zor iki dakika susuyorum ve izliyoruz keyfine çıkartıyoruz tamam Aga be duman muman çıktı de dakka o, o mı atıyor ne yapıyor? Bayağı alttan attı yani. Yine sağlam bir uf be. Ulan dayılar değil mi? Dayıları izle bari. Adam oraya bir yatak, yorgan çekken, oturma grubu, yatak odası, bize abi orada geçer bak. Bunun karşısında geçer. Eve gerek yok. Eve gerek yok. Bir yastık, bir yorgan tamam. Abi şu parçalayıcının güzelliğine baksana. Nasıl dönüyor ya? Abi yanlışlıkla elim verip gider yani kaptırsan gider affı yok ya Bak oradan kocaman ufacık minicik bir şey çıkıyor ha Hadi yapabilirsin yapabilirsin Neyi savunuyorsan de burada Allah'ım İyi arabaydı be Bak kaçmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor Ruslan ya. Neymiş lan? Neyse sen markasını okuyamadın. Çıldıracağım, markasını okuyamadan gitti. Gitti abi, daha bunun geri dönüşü yok. Gözünü sevdin. Sen kaç yaşında arabasın? Bak, ben bayağı sağlık kendine, ben geçtim, geçtim, geçtim. O değil de motor sıkıştı, gördünüz mü? O dönen şey sıkıştı. Nasıl bir artık O hala mücadele ediyor ya. Yemin ederim içim parçadan duygulandım ya. Şu an benim rahatlamam gerekmiyor muydu abi? Ben duygulandım ya. Bak tüylerim diken diken oldu bak. Bak. bak. Ay, zamanında var ya en iyi arabaydı. Şu an ne marka, ne marka bir şey bilmiyorum ama. Anam alttan bıraktı lan. Alttan bıraktı ve Ben susuyorum abi. Bu bir rahatlama videosu. Ben artık susuyorum. Daha yeter. Konuşup durdum. İzle. Sadece izle. Vay kıyma gibi biçiyor Bak gene yaptım ya. Oğlum bir dur ya. Bir dur. İzlesinler. <gülüyor> İzlesinler bir dur ya. Aga be. Aga be. Şuna bak ya. Zamanın ne iyi arabaları gitti be. Çok oldu ya. Yapılır mı be? Ne o? Ağaç mı? Aa, ağaç yapıyorlar. Herhalde böyle ormanda çürümüş kök, ağaç kökleri ağaçlar. Yaşlanmış ağaçları böyle paramparça ediyorlar ki artık hani Doğaya yeni ağaçlar ekebilirim diye yer açılmış oluyor hem. Ne oluyor ne Sen de. Gittim. Yavaş, yavaş alıyor ya. kır ortadan gir ya işte. Allah Allah. Hadi kesmişler ha. Demek, mi? Demek gücü yetmiyor abi. Gücü yetmiyor Abi hadi parçala artık gel şunu ya. Sinirlendim ya. Bu nasıl rahatlama gidiyorsun be? Video içinde video orgulatdırıyorsun ben. Yapma bırak artık kendini bak arkada bekleyenler var sal bir kendini parçalanıyorsan parçalan parçalanmıyorsan da bir bırak çık git gözünü seveyim ya. Cık. Allah Allah hıçık oldum ya. Makine bile bir ters dönüyor biz düz dönüyor. O bile uğraşamıyor artık sana. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Bak son attı. Bak son attı ondan daha önce gitti. Bak, bak son attı ondan daha önce gitti. Bırak be abi. Zamanın geçmiş artık da. Biz de bir gün yaşlanacağız. Biz de bir gün gideceğiz. Ama be. Duygusallaştım şu anda ya. Gördüğümüz bu kadar da. beğenmişsinizdir. Biraz zorladı ama icabına bakıldı. Merak etmiyorum. Ondan sonra ben yazılar, fanat falan yapmışlıklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone falan da oldu yani. Ne bileyim. Kendinize iyi bakın. Seviyorum.